Seni, sen olduğun için seven kadının kalbini incitmene ve onu ağlatmana rağmen o kadın seni terk etmeyip hala seviyorsa o kadının kıymetini bilmelisin. Çünkü o kadın seni aldatmaz, yanıltmaz, asla yarı yolda bırakmaz. Çünkü o kadın kalbini kırsan da sana sırtını dönmez. Çünkü o kadın ne kadar üzülse de bunu sana asla belli etmez. Çünkü o kadın herkesi hayatını almaz, aldığını da bırakmaz. Çünkü o kadın parana değil, sana önem vermiştir. Nüfus cüzdanı pembe olsa da, yüreği kallavidir. Çünkü hevesi kaçana kadar değil, canı çıkana kadar sevmiştir. O kadını olmasını istediğin gibi değil, olduğu gibi sev. Yüreğini yatırıp ömrünü sev. Şundan emin ol ki, o kadın giderse acının kıyameti kopar. Emin ol o kadın giderse, cennete çevirdiği hayatın bir anda cehenneme dönüyor.